evham, Korku gibi rahatsızlıklara aslında yakalanmış olan kişilerle ilgili bu çok daha da artacak. Öyleyse aslında e, şu andaki durumlar, yapay kıtlıkla ilgili durumlar birçok kişiyi, ülkeyi aslında demek önümüzdeki dönemde derinden etkileyecek ve sarsacak. Neden? Hem diyoruz ki bütün gıdalar, yiyecekler var. Ama hatırlayın bir şeyin şu söylentisi vukuundan, olayın kendisinden daha beterdir, daha çok etki yapar. Şimdi bugünkü medya dikkat ederseniz belli bir şeyi sürekli pompaladıkça dünyanın 10 hafta yiyeceği kaldı, gıdalar bitiyor, buğdaylar işte ölüm bilmem ne şeklinde, kuru kafalar şunlar bunlar öldük bittik yandık. Yani daha ne oldu ki? Hani Ukrayna daha hani şurada bir e, iki aylık bir savaş var Hani dünya bir iki aylık stokla oradan çıkamada edemediği diye şu anda aç kalacak bilmem ne olacak durum değil ki Hatta geçmişe de şunu da söylemiştik e, yanı başımızdaki diyelim ki Afrika'daki birçok ülkedeki açlıklar bile çok rahatlıkla iyileştirilebilir ve gidilebilir. giderilebilir burada mesela birçok arkadaşlarımız şuna şahit olmuştu orada e, bazı Türkiye'de de su ve çikolata firmaları biliyorsunuz markaları. Orada bütün böyle birçok kuyuları kendileri açıp, açıp, kendileri o su alanlarına sahip olup, parayla bunları satma durumunda olup da oradaki köylüler ya da işte halktan bunları esirgeyip, özelleştirip bir şekilde e, orada susuzluklar ile ilgili de yıllardan beri bir sürü bilgiler vesaireler geliyor. Bunlar çok olağan şeyler. Bakın. Bunlar var. Ha, yani e, bunlar var diye şimdi korkmalı mı kişi ya da işte şimdi ne yapmalı, ne önlem almalı ve bunun bizim ruhsal alanımızdaki neye denk geldiği ve neden böyle bir yansıma karşılaşıyoruz asıl önemlisi bu. Ve bunu biz iyileştirebilir miyiz? Hayatımızda iyileştirebilir miyiz? Bu tip korkuları, pompalanan enerjileri, frekansları dengeleyebilir. Kendimiz buradan özgürleştirebilir. Ve hatta dayatılan çeşitli rahatsızlık, hastalık. Yani yine birkaç evvel söylemiştik. Şimdi bundan sonra iki tane rahatsızlık geliyor diye. Bunlardan bir tanesi çiçek türevleri, çiçek rahatsızlığı türevleri. Diğer bir tanesi de hepatit türevleri. Şimdi bunlarda tabi şöyle bir çok önemli bir şey var. Hepatitin bu moda virüslere bağlı bazı durumlarla bağlantısı var. Bunu zaten şey yapacağız, vaktiyle o konuyu anlatacağız prensipleriyle, mekanizmalarıyla. Diğer taraftan da kişilerin bir ölüm korkusu var. Bu da özellikle gerek iklimsel durumlar. Hani dünya yaşanacak halden gidiyor, dünya öldü, bitti, şudur, budur diye bir sürü yayınlar ve sistemler gittikçe artan bir şekilde. Hani şu andakiler çok daha kibar ama çok daha büyük korkular ve pompalanacak olan hani böyle destekleyici de durumlar. Şimdi hatırlarsanız bu moda virüsler ilk başlarken Çin'de yolda yürüyen insanlar böyle patır patır dökülüp ölüyorlardı. Havaalanlarının önlerinde işte turnikelerin önlerinde falan böyle bir sürü insanlar böyle pat diye böyle gidiyorlardı. Şimdi bunları serettirildi, hiç böyle alakasızdı. Bakın tiyatro çok önemli, algı mühendisi çok önemli ve dünyadaki neredeyse büyük bir e, grup medya grubu bunları bize yayınladı, gösterdi, anlattı ve seyredenler hani eskilerin deyimiyle zombileşir gibi ona inandılar. Bu arada da e, size bir bilgiyi hatırlatayım, geçmişten bir e, önemli bir mesajdır bu. Gelecekte diyor öyle bir pencere açılacak ki o pencereden hani e, bakanların boynuzları çıkacak ve hani eee neredeyse işte bir zombi haline gelecekler. İşte bugün medya ve işte birçok yayın bir şeyi tekrar tekrar tekrar yaparak insanı gerçekten başkalaştırarak duygu ve işte enerji alanlarını korkuya, endişeye ve olumsuz frekanslara çok kolay götürebilmekte. Buradan tabii ki sakınabilmek önemli ama olay ki bugüne kadar sakınmadıysak da yine de anlatacaklarımız paylaşacaklarımız bunlarla ilgili iyileştirmeye de önemli roller oynayacak. Bunun dışında birçoklarınız şimdi hem instagramda instagramda yayınladık ama zannediyorum youtube'da yayınlamadık i̇şte yeni kampımızı tamamladık dün işte Fethiye'de, oradaki katılan arkadaşlarımızla ilgili bazı ufak tefek yayınlar yaptık. Onların daha böyle detaylı bölümlerini paylaşacağız. Tabii sizlerden çok yoğun şeyler geliyordu. Hani neden hani biz duyamıyoruz, biz işte bir yerde kamp oluyor da biz bilgilenemiyoruz diye. Biz de bunun üzerine dedik ki, biz WhatsApp grubumuz olan arkadaşlarımız herhalde 10 binin üzerine zannediyorum onlara bugün saat 10 itibariyle link yollayacağız. WhatsApp grubumuz olanlara ve isteyenler bu çalışma, yani Haziran'ın 15'i ile 19'u arasında yine Fethiye'de yapacağımız kampa isterlerse katılabilecekleri bir durum yaratacağız. Dediğim gibi bizim kamplarımız hani böyle başladı, link geldi, başladı. Birçoğu şimdi orada ayrılan belli bir sayı ayrıldı. Ee, yani bir 20 dakika, yarım saat arası tamamlanıyor, bitiyor. Ama orada işte yine tetikte olmak, uyanık olmak önemli. Ee, i̇nşallah vaktiyle güzel böyle eğitimlerde, çalışmalarda bir başlangıç kampı şeklinde olacak bu. Ee, ruhsallığın, maneviyatın bedensel ve duygusal e, bütünlüğüne e, ile ilgili, dönüşümle ilgili bir kamp yapacağız. Ayrıntıları arkadaşlarımı zaten e, girdikleri şeyden linkte e, herhalde tıkladığında ulaşacaklar. Whatsapp grubumuza sadece olanlara bu link saat 10 itibariyle gelecek dediğim gibi. Diğer taraftan arkadaşlar. Şimdi dedik ya bir de ölüm korkusu var. İşte insanların eee ölmekten korkmasının tetiklenerek gittikçe arttırılacağı bir dönemdeyiz. İşte örneğin savaşlar. Değil mi? Savaşları seyrediyorsunuz. Sürekli birilerinin ölümünü, öldürülmesini işte diyelim ki bazen gazete manşetlerinde bazen işte üçüncü sayfa haberlerinde vesaire bir ölüm korkusu pompalanmakta. Şimdi hani bir insanı öldürmekten daha böyle fazla bir etki yapan bir şey. Ölmekten korkmak. Şimdi bu da aslında yine dönemimizin önemli bir altı çizilen, çizilmesi gereken bir mekanizması. Buranın da e, iyileştirilmesi yine mümkün diyoruz. Onun dışında herhangi bir konuda bir yokluğa, bir kıtlığa düşme ile ilgili bir eksiklik var bazı kişilerde. Anneleri, anneanneleri Peki kimileri savaş yaşadı, kimisi zorluklar yaşadı. Aman tabağındaki son lokmaya kadar sıyırmazsan şöyle olur, böyle olur. İşte bilmem ne yap, yani adam doysa da onu artık yemek bitirmek zorunda yoksa e, yok kalacak, kıt kalacak. Şimdi tabii ki onu bir bilgiyle söylediler. Bu bu bilginin içinde önemli özler var. Yemeğe saygı, değer vermek ama sen o yemekten de daha değerlisin doyduysan icab ederse yemi orada da bırakabilirsin. Daha önemlisi talebini bilerek doyacağın kadarını almak değil mi? Yani e, yiyeceğinden fazlasını ki özellikle hatta e, mesela şu anda yurt dışındaki birçok ülkede neredeyse bizim gibi böyle her şey dahil tatiller yok. Ve bu her şey dahil Hatillerimize de şöyle bir şey var ki e, birçok insan e, yeteri kadar ihtiyaç kadar değil ihtiyacından fazlasını alabiliyor. E, tabii ki şimdi e, bu savurma saçma hal ve endişeleri de onun kendi hayatında başka alanlarda da bir şeyleri saçmayı saçıp saçmalamasına sebep oluyor ki bu da işte. Aslında onun hayatındaki yokluk bilincinden kaynaklanıyor yine. Bir şeylerin yok olacağı, gideceği. Ama bazen de şimdi bir aile içerisinde çocuğunu kaybetmekte. Yani çocuk yok olacak. Zenginliği gidecek. Yemeği gidecek. Şunu gidecek. Şimdi bununla ilgili panik korku yaşayanların öncelikle çok dikkat etmesi gereken bir şey ki buradan özgürleşmek çok çok önemli özgürleşemeyenler ki, ki zaten sistem, hani anlattım böyle şeytan mekanizması e, çalışmasında e, şu andaki mevcut sistem zaten bu korkuları arttırarak insanları kolay güler hale getiriyor. Özellikle olumlu ya da olumsuz zannettirilen yerlere karşı hani ne dedik çoğu yerde iki tane parti var. A partisi, B partisi. Hani başka bir şey yok. Ya da işte ee, ya kuzey grubu var ya güney bilmem ne grubu var. işte hani dünya üzerinde ve bunlardan bir tanesini seçmek durumundasın ve taraf olmak durumundasın gibi bir politika var. Bunların hepsi bir algı mühendisliği olayıdır. Sosyal mühendisler tüm bunları çok güzel bir şekilde hazırlar. Ülkelerin, insanların önüne koyarlar. Yeteri kadar ehirleşmemiş, kendini geliştirmemiş kişiler de bunlara kapılırlar. Bizim çocukluğumuzda mesela e, bugün birçok kişiye çok komik gelecek bir sistem vardı. Sağcı mısın, solcu musun? O kadar komikti ki. Yani e, ama o anda... Okumuş, bir sürü hani bir şeyler geliştirmiş insanlar dahi e, oradaki noktayı anlayamayarak işte birbirlerine düşman oldular, birbirlerine zarar verdiler, hatta öldürdüler. İkisi de hesapta ülkeleri için, vatanları için birbirini öldürdüler ve daha sonra da ikisi de iki tarafta baya büyük zararlar gördü. Ve arada bir sürü çocuklar, gençler e, ziyan oldu. Tabii ki onun da bir bilgisi, bir farkındalığıyla mutlaka ki işte daha sonraki gençlerde en azından buradan sakınma başladı. Ama bugün yine aynı şekilde iki kutupluluk yani herhangi bir sistem içerisinde iyi polis kötü polis gibi bir sistem mevcuttur ve bu da özellikle kişilerin korku mekanizmaları tetiklenerek iş yapar. Sizin herhangi bir konuda, bir alanda, bir kaybetme ile ilgili bir endişeniz, bir zaafınız varsa o kaybetme korkusu üzerinden e, negatif mekanizmalar çok güzel sizi kullanacak ortamlar, haller hazırlar. Ama önce korkacağınız ve korkutulacağınız ortamların hazırlanması önemlidir. Bu alanlarda şimdi yeni gelen sistem özellikle iklim krizleri ve gıda krizleri. Şimdi dedik? Toprağımız çok. Ekelimiz çok. İşte diyelim ki şu anda e, Anadolu'nun dört bir tarafından meyvesi bilmem nesi yani üç tane Türkiye'yi doyuracak sistem var. Her ne kadar işte evet biraz takıl konusunda bilmem ne konusunda geçmişte özellikle tohum yasaları ile ilgili yapılan birazcık yine e, olumsuz kararlarla yani yeteri kadar vatanını milletini düşünmeyen belki kişilerin aldığı ya da yaptığı sistemlerde Tabii ki orada bütün hepimize, halkımıza bazı zararlar verilmeye çalışılmıştır. Ama yine de uyanılabilir, iyileştirilebilir. Hiçbir şey sebepsiz yere, boş yere değildir. Yeter ki kişi uyanmaya niyet etsin ve bir bakacak ki uyanmaya niyet ettiğinde zaten tıkır tıkır tıkır o alanlar iyileşir. Niyeti varsa. Şimdi diğer taraftan da Ülkemiz su kaynakları çok fazla olan bir yer. Yani bugün özellikle Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde toprak önemli olsa da su topraktan çok daha önemli. Evet bugün havalanda su elde edilecek, bir sürü çeşitli alanlarda su makineleri bilmem neleri yapılacak ve birçok evlerde de bunlar olsa da özellikle yeraltı kaynak suları. Akan derilerden daha kıymetli. Ve e, çeşitli çalışmalarımızda da şunu söylemiştik. Yani şehirde evleriniz, şunlarınız, bunlarınız olsa da e, bir tane bir dönüm, üç dönüm, bir tane bağınız, bahçeniz olsun. Ve Türkiye'de hala en pahalısı bile çok uygun olduğunu söylemiştim. Türkiye'de e, tarım arazileri, yani bütün Anadolu coğrafyasında gerçekten Hani batıyla, Avrupa'yla bilmem neyle kıyasladığınızda çok çok hala uygun. ve ee, e, Hani ben bunu birkaç yıldır söylüyorum. Hani O zamanlar alanlar beşe katladı. Bugün alanlar yine buradan sonra ona katlar. Ama iş buradan kar etmek bilmem ne yapmak amacıyla değil. Toprak çünkü gerçekten gittikçe değerlenecek. Bakın. Toprağın değeri artacak. Şimdi toprağın bu dönemde bu 15-20 yıllık dönem içerisinde gittikçe değeri artacak ve doğal olarak tarım ürünlerinin de değeri artacak. Bir iki sene önce falan böyle e, köy pazarlığına gittiğimde köylüler çok şikayet ediyorlardı. İşte şöyle oldu böyle oldu işte bazen işte yönetimlerden durumlardan vesaire dedim sabırlı olun sonra başlıyor. Siz çok değerli olacaksınız. Tüm tarım ürünlerine o kadar kıymet ve değer verilecek ki sizi böyle el üstüne taşıyacak. Nerede? Kurban falan böyle diyorlar yani hiç. inanmıyorlardı Geliyor günler. Köylünün, ürününün çok değerleneceği, kıymetleneceği köylünün gerçekten şimdi şehrin efendisi olacağı günler geliyor. Neden geliyor biliyor musunuz? Birçok kişinin çok daha fazla korkarak e, stok yapmak, daha fazla yokluk koduyla aman şu da lazım olur, bunu da alayım bilmem ne demek tabii ki tedbirli olacaksınız. Tabii ki kiler mantıklarıyla bütün yaz, bütün kış yiyeceğiniz işte ürünlerin, gıdaların çeşitli şekilde toparlanmalarını yapıp hani marketlerden mümkün oldukça az alışverir yapar hale tabii gelmek önemli. Şimdi burada e, bazen işte Birçok kişi şöyle diyor, aman diyor işte diyor bak e, küresel sistem şöyle yapıyor, bilmem ne böyle yapıyor. E tamam da diyorum sen gidiyorsun gene işte o marketlerden alışveriş yapıyorsun. Onları besleyecek sistemlere gidiyorsun. Yine onlardan al ama bak yereli de var. Sen köylüden gidip almak istemiyorsun ki. Üşeniyorsun, zor geliyor. Köylüyü beslemiyorsun ki. Ama eninde sonunda işte o besleme zamanımız geldi. Şimdi burada birkaç tane noktayı özellikle belirttikten sonra iyileşmesiyle ilgili alana geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu yaşanan sistem ve düzeyde çeşitli tiyatrolar hazırlanır ve bu tiyatrolar oynanır. Kimileri buna komplo der, kimileri işte birilerinin dayatması der, kimileri kanar, kimileri uyanır, kimileri yukarıdan tepeden bambaşka bakarlar. Önemli olan sizin bu olayları bütün olarak görebilmeniz. Bağlantı kurabilmeniz. Nerede ne oluyor, niye oluyor? Dünyanın evet çeşitli tekerrürleri vardır. Coğrafi durumların, doğal afetlerin tekerrürleri vardır. Bulunduğunuz yerde herhangi bir şey varsa oralarda belli tedbirler almak durumundasınızdır. Ama bunun dışında dünya üzerinde defalarca İklim olaylarından dolayı çok büyük göçler yaşanmıştır. Yine benzer durumlar kapımızadır. Sadece burada şu var. Mevcut zaten yavaş yavaş olacak olan bir iklim değişimi ve dönüşüm süreci bugün geliştirilen bazı teknolojik sistemlerle bugün de değil aslında bu. Yani 100 yıldır başlayıp Hatta Nikola Tesla ile başlayıp, onun işte çeşitli deprem silahları iklim değiştirme halinden ağır ağır geliştirilerek bazı ülkelerin elinde işte yazın günü kar yağdırmak, kışın günü bulutları dağıtmak ya da belli yerlere fazla yağmur yağdırıp belli yerlerde de deprem tetiklemek mümkün haldedir. Tabii ki bunlar her ne kadar insan eliyle yapılıyor olsa da her türlü sistem ruhsal planın, kadersel sistemlerin yine izni ve onayıyla yapılır. Kul aracıdır. Yani birinin elinde böyle bir güç var diye korkmak değil, sadece bilip tedbir almak önemlidir. Aa bak işte rakibimin elinde bu varmış bilmem ne değil. Onların da kendine göre planları, programları olduğu gibi her sistemin içerisinde hayra ve şerre çalışanlar vardır. Yani bugün en şer zannettiğiniz yerin içinde de hayrın temsilcisi olduğu gibi sizin hayır zannettiğiniz, hayır işleri yapan dediğiniz yerlerin içinde de şerrin temsilcisi vardır. Bunu iyi hatırlayın. Diğer taraftan her şey plan ve program dahilinde gider dedik ya İşte bu iklim süreçleri de Gerek bazı yerlerde kutupların eritilmesi, bazı yerde aşırı sıcakların tetiklenmesi, bazı yerde bulutların işte aşırı şekilde yağışlar ya da işte yağacak yerlerden ötelenmesi bugün çeşitli teknolojilerle mümkündür. Bu işin mekanik tarafı. Vaktiyle bunu zaten iyi araştırmış bir sürü kişiler anlatmıştır. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'de ve dünyada bunlarla ilgili bir sürü de kitaplar mevcuttur. Yani son herhalde 90'lardan bu yana bu konuyla ilgili bir sürü kitap vardır. Ben de çeşitli şekillerde bunlarla ilgili şahitliklerim, bazı bilgi alışverişlerim kendiliğinden hani tesadün diyelim olmuştur. Bunlar vardır. Peki öyleyse dünyada şimdi demek ki eğer bir iklim krizi yapılmak isteniyorsa belli yerlerdeki evet buğday ambarları da yakılabilir korunması lazımdır bunların doğru şekillerde muhafaza edilmesi önemlidir geçtiğimiz zamanda gördüğünüz gibi çeşitli yerlerde ormanlarda birilerinin yaktıkları olduğu gibi bunlar çeşitli şekillerde hani böyle e, yukarıdan da ateşleme ile yakıldıklarını bir sürü filmler vesaireler gördük seyrettik. ve bunlar doğru Bunlar yapılır ve yapıldı. Benzer durumlar yapılabildiği gibi çeşitli yerlerde suların buharlaştırılması, ısıtılması, mesela çok yüksek oranda arı ölümleri var. Bunları araştırın. Neden bu kadar yüksek arı ölümleri var? Ve arılar ne kadar önemli mesela? Bununla ilgili de yine özellikle bazı telekomünasyon altyapıları. Uydu sistemleri, belli ısı ve ışınların gönderilmesi, plazma gönderilmesi ve ışınlamalar yapılarak yani böyle flaşlamalar yapılarak belli bölgelerde belli tetiklemeler ve yüklemeler yapılmaları da belli internet sitelerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Bu kadarını söylüyorum. Araştıranlar bunları bulur. Hangi bölgelerde ne zaman ne yüklemeleri yapılıyor? Havaya, oksijene, oksijene ne yüklemeleri yapılıyor? Bunlar vardır. Şimdi bunlar işin mekanik taraflarıdır. Ama bunları hani e, bilmek önemli. Şimdi e, tamam korkusuzlaşacağız, korkudan özgürleşeceğiz de ne olduğunu bilmeden, neyin nasıl olduğunu bilmeden, yüzleşmeden de değil. Peki şu ana kadar anlattıklarımız birçok kişinin çekineceği şeyler gibi görünebilir. Oysa ki evet dünyanın mevcut düzeninde her zaman her vakit hayra ve şerre çalışanlar olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bizim bir farkındalığımızın artması. iki şu prensibi hatırlamamız. Madde bir. Bir insan. Neden korkuyorsa korktuğunun takibine girer. Çünkü o korktuğu hal ve durum artık onun odaklandığıdır ve o odaklandığını çoğaltır. Öyleyse kültür mühendisleri yani herhangi bir şekilde dünyada bu tip olaylar ve eylemler yapacak olan kişiler, kuruluşlar ne yapması lazımdır? O korkuyu önce hazırlayıp imajinasyon yaptırması gerekir. Öyleyse siz açlık, kıtlık, yokluk ya da ölümün, savaşın bol bol dedikodusunu yapıyorsanız, bunlarla ilgili şey diyelim ki sürekli bir şey izliyorsanız, bunların imajinasyonları sizden hayata yansıyarak bunların çoğalması kolaylaştırılır. Bakın ne kadar basit bir sistem. E tamam hiç bunlarla ilgili bilgi almayalım mı? bilgi alırken dahi korkunu kenara koyuyorsan al. Korkunu arttırıyorsa seyretme. Yani eğer gerçekten seyrettiğinden bir bilgi alıp faydana kullanabileceksen kendi hayatını iyileştirmede, dönüştürmede sana huzur vermede, vermesinde, sana iyi gelmesine kullanabileceksen de bunları yapabilirsin. Ama yoksa ne televizyonu ne YouTube'u biz dahil her şeyi bırak, kendine, deneyimlerine, gözlemlerine odaklan. Belli şeyler okuyabilirsin ama her türlü dediğim gibi olumsuz sistemden uzak dur. Ola ki bu mekanizmaları anladın ve korkunun ne yaptığını gördün ve şimdi neden korkulacak bir şey olmadığını anlaman önemli. Birincisi her zaman anlattığımız şöyle bir şey var. Senin bu dünyada bir kader planın var. Sen bir plan ve programla geldin ve neleri öğrenmen gerektiğiyle ilgili ana hat bilgilerine sahipsin. Ama bunun dışında seçimlerinle hangi yoldan gidip gitmeyeceğine, hangi alanın içinde bulunup bulunmayacağının kararlarıyla da sen kendi yolunu ve yönünü seçme özgürlüğüne, hür iradeye sahipsin. Şimdi eğer burada da ilahi irade yasalarını doğru kullanıyorsan evet hani bir ara bizden teğit geçti falan diye bazı ekonomik durumlar vardı. Gerçekten teğit geçmişti o zaman. Ama şimdi bırak teğit geçmeyi birçok şu andaki gerek ekonomiyle ilgili, parasal sistemlerle ilgili işte dünyadaki çeşitli olaylarla ilgili birçok olay Türkiye sanki tam merkez ve her şey onun üzerine geliyor gibi. Bunun sebebini anlatmıştık. 2023'te Türkiye'nin bir doğumu gerçekleşecek. Bunun seçimle şunla, bunla da bir alakası yok. Herhangi bir hükümetin, bir partinin, bir kişinin de değil. Bu coğrafyanın enerjisinin çok yükselerek bambaşka bir yere evrileceğinden bahsetmiştik. Bakın. Şimdi bu sistemler olabilmesi için, evet, hani cennetin yolu cehennemden geçer ya bazı olaylardan, eylemlerden, zorluklardan geçerek buraya bir doğuma gidiyor olacağız. Buna rağmen o gelen 2023'ün rüzgarı güzel esintilerini de hissedeceksiniz. Bir taraftan da bu yıllarda halletmeniz gereken, bırakmanız ve bitirmeniz gereken korku ve endişeleri de görmek durumundasınız. Gerçekten sıradan sürü realiteleriyle birilerinin korku pompalamasıyla güdülen yönetilen olmak isteyenler için hayat zorlaşacak. Bunun dışında olanı okuyan okunun ne demek olduğunu bilerek hayatın matematiğinin cihresinde farkındalıklarını açarak neyin ne olduğunu neyin nereden geldiğini hayrı ve şerri ama aynı zamanda şer gibi görünenin dahi hayrına olduğunun farkındalığını arttıran içinse artık gerçekten faydaya odak olacak, hayra, güzele odaklanacak ve şu bilinecek ki hayatın içerisinde ne kadar güzellik tohumları ekiliyorsa, serpiliyorsa, ne kadar güzel duygular, düşünceler, ifadeler yollanıyorsa etrafta bir sürü farklı durumlar yaşanıyor olsa bile, yanı başında savaş oluyor olsa da yanı başında bir sel bir yangın oluyor olsa da senin sınırına geldiğinde selin varsa duvar gelir bentle kapatılır ateşin varsa yağmur yağar söndürülür şimdi bu kadar mekanik bunlar varken bir de bu var peki senin korunduğuna korunacağına korunacağına olan güvenin kaç birim. İşte o Allah'a olan, Yaradan'a olan güveninin miktarı senin korumanı belirleyecek. Bir insan ne kadar endişe ve korku içindeyse o kadar isyan, kaçış ve güvensizlik içinde olduğu için koruması azalarak daha fazla başına olaylar ve durumlar gelirken Mekanizmayı anlatıyorum. Diğer taraftan hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini bilerek şer gibi görünen durumun bile onun hayrına olduğunu farkındalığında olan kişi ise o anda başına gelen olayı hali kucaklayarak bir koruma altında, Rahman ve Rahim olanın koruması altında muhafaza edilecek ve bir bakacak ki o, o her yerden her türlü bolluk bereket yağıyor ve Anadolu'da göreceksiniz birçok alanda bu bolluğu, bereketi halk yaşarken bazı alanlarda, bazı şehirlerde de insanlarımızın, dünya insanlığının ne kadar aynı o hani çeşitli pandemilerde korkup ne haller yaşadıkları gibi benzer durumlara e, düştüklerini göreceksiniz. Siz burada pozisyonunuzu iyi ayarlayabilirsiniz. Kendinizi bu korku, enerji ve frekanslardan ...özgürleştirebilir ve iyileşebilirsiniz. Bilin ki... ...bir plan ve bir program var. Bir koruma... ...ve güveneceğiniz bir sistem var. Bununla beraber... ...güvendiğiniz kadar korunacak... ...muhafazada olmak... ...istediğiniz kadar da... ...gerçekten kucaklanacak... ...ve yollarınız açılacak. Şimdi iş kimde? Yani... ...dışarıdan mı korunuyorsun... Yoksa zaten bunun prensiplerini ilahi irade yasalarıyla senle belirliyorsun. Öyleyse sözlerine dikkat et. Bu dönemde yokluğun, kıtlığın korkularını dillendirme ile ilgili herhangi bir ifade yapıyorsan hemen ağzından çıkanı kulağın duysun, onu bolluğa, berekete çevir. Nerede saçtığın, saçıldığın zamanın, bedenin, enerjin varsa kendini topla oradan Hemen böyle iyiye, güzele yönel. Kendine fayda vermek için çevrene, etrafına, insana, insanlığa, doğaya, canlıya, hayvana ve bitkiye faydalı ol. Dünya için ne yapabilirim de, ne üretebilirim? Dünyayı, hayatı kendinden ayırmayı bırak. Evet, önümüzde dünya ile ilgili bir sürü olaylar kapıda. Bunların her bir tanesi varlığın tekamülü için hayrına olacak şeyler. Çünkü bir taraftan ülkemiz bir taraftan da dünya yepyeni bir dünyaya yepyeni bir doğuma hazırlanıyor. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar, videolar, bir sürü kamplar yapıyoruz. Uyananların durumlarını görüyorum ve gerçekten çok şükür ediyorum. Ne kadar da güzel korunarak ne kadar da mucizeler taşlandırılarak neler yaşıyorlar. Ve her birimiz Emin olun ki dilediğimizde bunlarla buluşabiliriz. Bugün böyle misafirliklerdeyim. Onun için böyle kısa çalışacağız. E, vaktiyle inşallah yine güzel çalışmalarda bulunacağız. Söylediğim gibi WhatsApp gruplarımıza e, saat 22.10 itibariyle linklerimiz gelecek. Ondan sonra hani e, alan aldı, almayanla ilgili yapacağımız bir şey yok. Tarihimiz e, 15-19 Haziran arası. Fethiye de olacak. Herhalde 4 gece 5 gün. E, zaten birçoklarımız biliyorsunuz ama e, dediğim gibi aslında bunu özel normalde gruplarımda bile geçen kamptan bir 300 kişi falan böyle sırada vardı. E, ama diğer arkadaşlarımız dediler ki yani hep belli şeyleri yapıyorsunuz. Biz hiç duymuyoruz. Hadi bakalım dedik. Sizler de duyuralım. Kim kısmetliyse inşallah vaktiyle onlarla da e, Haziran ayında buluşup çalışalım. Sevgilerimle hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>